Borsa 5.96 ve Bitcoin 22.778 de gün düşüşle kapattılar. Beşiktaş'ın Yıldız'ı Premier ekibinin radarına girdiği teklif yapmaya hazlanıyorlar değerli izleyenler. Çatışma değil eğlence asker ulamasında siyahlar art arta patladı değerli izleyenler. Köymücüler altın kolye çalarken yakalanan şahıs, donanmada görevli uzman çavuş çıktı. Kazada yaralanan şahıs sağlık ekipleri tartıştı, yetmedi ambulansı terk etti değerli izleyenler. Altın masanın mutabakat metninde dikkat çeken İstanbul sözleşmesi detayı ortaya çıktı. Saadet Partisi şerh koydu. Pakistan'da camiye düzenlen intihar saldırısında ölü sayısı 32'ye yükseldi değerli izleyenler. Vurdukları domuzu arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen avcılar tepki çekti. Bu haberimizde gün özür sona sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.